Evet, videolarda gösterdiğimiz çiftli yavrular büyüyüp bu duruma geldiler şimdilik. Yavru tüyünü atınca kalıp üstündeki bu siyah lekelerin tümü gidiyor. Kızıl hale dönene kadar tüy değişiminde bu kanat üstündeki siyah lekeler tümüyle kayboluyor. Biri menjüneli, diğeri düz.